Herkese selamünaleyküm Evet Şimdi TET bitti AET bitti Bunları hazırlanırken neler yaşadım Ne kadar saat çalıştım Onların SS'i falan Hangi gün ne çalıştım Onlar var bu videoda ee, 2020 çok zor bir sene oldu Biz öğrenciler için Tüm dünya için aslında Öğrenciler için ayrı bir zorluğu vardı bu senenin ben de bu sene zarfında, bu süre içinde nasıl zorluklarla karşılaştım, ne kadar ders çalıştım, onları çektiğimi videoyla sizleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Mayıs. Saat 2.48. Toplam 10 saat çalıştım bugün. Sabah orayı yapıp sabahken kalkacağım da. 11 Mayıs Cumartesi Pazartesi. Saat 2.42 buçuk saat çalıştım bugün. Dün de 9 saatti. Dün çekmeyi unutmuşum o Az kaldı. Çalışmaya devam. Bugün 12 Mayıs partisi saat 1.27 gece. 8 saat çalıştım bugün öğlen falan. Sabah geç kalkmıştım. Bugün biraz az çalıştım. 12 Mayıs Salı, saat şu an 3. buçuk saat çalıştım bugün. 13 Mayıs, Çarşamba, saat şu an 12.30'a geliyor. Ve ben bugün sadece 6 saat çalıştım. Biraz az biliyorum çünkü geç kalktım. O yüzden bugün erken yatacağım. Sabah da erken kalkmak için. Bugün 14 Mayıs, Perşembe, 8 saat çalıştım. Saat şu an 2.51. Az sonra az yapacağım. Evet, bunlar da gitti. 15 Mayıs, Cuma saat şu an 4. Çeyrek. Bugün 6.30 saat falan çalıştım. 16 Mayıs, Cumartesi saat şu an 4. 8 saat 15 dakika, 17 dakika çalışmışım bugün. 17 Mayıs, Pazar gecesi saat şu an 4-5 geçiyor. Bugün 7 saat çalıştım. Ve şu an önümüzdeki haftanın ders programını, planı yapıp uyuyacağım. 18 Mayıs, Pazar gecesi bugün buçuk saat çalıştım. 19 Mayıs, Salı saat şu an buçuk. bugün 9 saat çalıştım. 20 Mayıs çarşamba saat şu an 4.40 bugün 6 saat çalıştım bir deneme yaptım da çok iyi değildi Hadi bakalım yarın hastanaya falan gideceğim yarın biraz az çalışabilirim. bakalım 6 Mayıs, Salı. Saat şu an 12 çeyrek. Bugün az çalıştım. Saat buçuk saat çalıştım. Hiçbir şey yani. Ha. Uyku düzenini oturtmaya çalışıyorum. Bayramın 3. günüydü bugün. Bundan sonra işte sabahlar erken kalkıp, akşamlar erken yatacağız. Uyku düzenine oturursa güzel Çünkü sınav az kaldı. 29 Mayıs, Cuma saat şu an on iki buçuk, bugün beş buçuk saat çalıştım az ama biraz sağlam konular çalıştım diyebilirim bir de çift kişi gittim ee, kimilerin asit bas üç video bir yerden, üç video ayrı bir yerden izledim ee, sonra kombinasyon onu bitirdim soru falan çözmüşsün, bundan da soru çözdüm o yüzden biraz sağlam konu olarak eden, Ben de zayıfım kimyanın o kısmından o yüzden biraz uzun sürdü. Bugün 31 Mayıs. Pazar günü. Altı buçuk saat çalıştım. Yarın artık 1 Haziran'a giriyoruz. Ve ben yarın altta kalacağım. 2 Haziran salı saat saat 2 gece yaklaşık 9 saat çalıştım bugün fizikte iş güç enerjiyi falan bitirdim e, pek verimde geçti ama iyiydi iş güç enerjiyi geçen sefere göre şu an iyi oturtup anladım 3 Haziran çarşınma saat şu an gece 12 6 saat çalıştım bugün ee, artık yavaştan denemelere başlayacağım. Seri denemeler hatta. Öyle daha doğru çünkü normal deneme yapıyorum zaten. Seri denemelere geçiş yapmaya başlayacağım artık. Bölüm denemeleri falan. A ağırlıklı olarak bölüm denemeleri, sonra çok hızlı seri denemeler. Çünkü bugün geçen tip arşettiğim denemeler gelmiş. Şu an tabağımda 60 tane deneme var elimde yaklaşık olarak. Abimle ben birlikte çözeceğiz. Artık bitmesi lazımdır bu sene.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 öyle herhalde. Tamam. Jokerim buulanıyor. Hı. Evet, esasında böyle olsa sıçtık. Evet, bugün 14 Haziran Pazar. Biraz sonra çıkacağım evden. Sen burada kalış telefon. Ben gidiyorum. Herkese başarılar diliyorum. Evet yine ben. Saat baya geç oldu. Geldim. Sınavdan çıktım tabii. Burada çok kötü geçmedi. Sadece biraz da süre olsaydı çok daha iyi olurdu. TET'de var böyle bir süremiz. İnşallah daha iyi değerlendirelim. Türkçe soruları o kadar zor değildi. Matematikte biraz zorlandım açıkçası. E, şu matematikte sorular nasıl zorlandın? Şimdi şey, Sorular çok iyi anlamak lazım. Soruları anlamayınca sıkıntı patlıyorsun. Çok zor değildi aslında sorular da, işte soruyu anlamayınca mantık yürütemiyorsun, da patlıyorsun. Türkçe fen, matematiğin ilk 5-6 sorusu soru, sonra sosyeli yaptım. Sonra matematiklere devam ettim de, işte biraz süre sıkıntısı yaşadım bile. Bazı sorular ciddi anlamda matematikte boş bıraktım. Bakalım hadi. Zaten bu videoda THT'den, ayetlerden sonra yayınlanacağım bir video. İnşallah her şey yönümce olur, sizin de gönlünüzce olur. Hadi bakalım ailesi. 8 Haziran Pazar Artık sınav bitti ben de bittim açıkçası ama artık Dinleme vakti Tyt'den sonra falan video çekmeye düşünüyorum ama çekmedim bir direkt Çünkü aklım burada kalır diye düşündüm o yüzden çekmedim şimdi çekiyorum Tyt Kötü değildi elbet yanlışlarım olacaktır ama güzel geçti AYT de güzel geçti aynı şekilde Limitli ve yoktu O konuda ben biraz şans yedim çünkü ben o konulara çalışmamıştım Onların olması iyi oldu, ayet sınavında matematik kısmı biraz kolaydı, hani Zor sorular, eleyici sorular vardı birkaç tane ama çok zor soru yoktu O kadar zor soru, birkaç tane eleyici soru vardı ama orası kesin ee, Sonuçları bekleyeceğiz şimdi Umarım herkesin sınavı güzel geçmiştir Bundan sonra belki işte, şey kaynakları falan çekebilirim, önerebileceğim kaynaklar, çözdüğüm kaynaklar vesaire önebileceğim YouTube kanalları vesaire, onları çekelim büyük ihtimal Geçtiğim Zorlukları Görün istedim. 2020 biliyorsunuz Baya bir sıkıntılı bir sene oldu Bu sene için Hani ee, öğrenciler baya bir Biz de dahil. Biz öğrenci Sanki biz öğrenci değil miyiz? Neyse Hepimiz baya bir sıkıntılı bir dönemden geçtik bu sene Dershaneler falan kapandı Şeyler yoktu. Herkes hani YouTube'a Çöktü öğrencileri. Hepsi YouTube'a kapandı Sağolsun birçok öğretmenimiz de Bize yardımcı oldu bu konuda. Allah razı olsun Onlardan da AYT'nin e, önceki gün, hani TET'nin çıktıktan sonra AYT e, konunun tekrar vardı. Onu bir tekrar ettim, iyi ki de etmişim. BINOM sorusunu falan oradan yaptım mesela. Unutmuşum BINOM'u. O videoyu izleyip hatırladım işte. Oradan yaptım, çok güzel de. Soru basit yani BINOM sorusu. E, çok kişi çıkmayacak diye çalışmamıştır buna, büyük ihtimalle. Yani belki az yapılmışsa standart satması yüksek bir soru olabilir. Ama çok zor bir soru değil BINOM olarak. Ondan Bitti sınav. Şimdi tatil zamanı artık. Biraz dinlenme zamanı. Benim de artık şey, daha yoğun bir çalışma zamanına gireceğim ama sevdiğim işin çalışma zamanına gireceğim. Yazılım, derslere falan çalışacağım. Ama önce bir tatil yapmam lazım. İzlediğiniz için teşekkürler.